kontrol yöntemlerimizden bir tanesi de az önce söylemiştik led çipleri tek tek kontrol etmektir bunun için arkadaşlar dijital multimetremizin kademesini değiştiriyoruz gördüğünüz gibi diyot bölümünü aldık burada ee, aslında arkadaşlar bildiğiniz üzere ledlerde birer diyottur ışıklı diyot diye geçer ee, şuradan kontrol ettiğimizde almanız gereken değer 700 ile 800 arasında olacak bakın herhangi bir değer almıyorum propları yer değiştiriyorum kontrol ediyorum burada 739 gördüm hemen yanındakine bakıyorum 737 gördüm bakın bu zaten daha önce arzalı olduğu için iptal edilmiş olan buna bakıyorum 738 gördüm. Çıkartalım bunu yerinden. Kaydıralım. Kontrol edelim. 737 gördüm. Kaydıralım. Bunu kontrol edelim. 737 Bunu kontrol edelim. 736 5 Bir daha kaydıralım. Bunu kontrol edelim. 735 Bunu da kontrol edelim. 737 737 ve 739 şeklinde. Şimdi bu led barımızı alalım buradan. Boncukları sökülmüş olan başka bir led bar getirelim. Buna dikkat ederseniz üzerinde iptal edilmiş hiçbir çip olmadığını görürsünüz. Ben bunları komple söktüm. Aslında sağlam olmasına rağmen sökülmüştür bunlar. Neden? Çünkü öbür led var. Üzerinde bir adet çip arıza yapmış. Ne olursa olsun benim beklentim hep bu çiplerinde yani diğer çiplerinde artık arıza yapacağı yöndedir O yüzden ben mutlaka değiştirim bunları. Kamera birazcık geri alayım şöyle alabilirsem. Evet. Şimdi yeniden bir ölçüm yapalım. Bakalım bu çiplerde bize nasıl bir sonuç verecek? 735 735 735 735 Ben bunların hepsini tek tek geçsem de 733 737 737 738 741 739 ve 737 yani bu gördüğünüz led bardaki çiplerin tamamı sağlam ama ben ölçümleri yapabilmek ve size gösterebilmek adına söktüm bakın onları sökülmemiş hali budur Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu led barda komple sökülmüş vaziyette bakın bu arkadaşlar sonradan takılmış bir var bu orjinal bu sonradan takılan bunda da dikkat ederseniz hemen şuradan gösterelim bakın şurası ben kamerayı odaklayabilecek miyim? Evet. Bu led barda da bu çip arıza yapmış. Diğerlerinin hepsi sağlam aslında. Şimdi gelin bir de bunlara voltaj verdiğimizde ne oluyor? Onları görelim.